Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 20 Haziran Çarşamba gününün son maçı, Bey grubunun dördüncü maçı olan, İran-İspanya maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın yedinci günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. İran ise bu turnuvaya beşinci defa katılıyor. İran ekibi kanatlardan veya, orta sahadan atak buluyor. Savunmada ise takım oyuncuları, yeri koşular ile savunmaya destek oluyor. İran ekibi için Fas ile oynayacakları ilk maçı önem arz ediyor. Fakat bahsettiğimiz gibi, gruptan çıkması gerçekten çok zor. İspanya analizine geçersek, Dünya Kupası'nın tecrübeli ekibi İspanya, turnuvaya 15. kez katılıyor. Dünya Kupası'nı 2010 senesinde kazanan ekip, 2018 Dünya Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. 2018 Dünya Kupası elemelerinde, 10 maç oynayan İspanya, 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile eleme grubunun yıldızı olmayı başardı. Çok iddialı olan ekip toplamda 36 gol ile turnuvaya katılmaya hak kazandı. İspanya İspanya'nın topa sahip olma oranı, gerçekten yüksek duran toplarda da can yakan İspanya, kontra ataklarla da golleri bulmakta. Pas odaklı oyunlarıyla göz dolduran ekip, savunmasında ise ekten bir kale oluşturmakta. İspanya'da B grubundan rahatlıkla çıkacaktır. Çünkü B grubunun diğer takımları Fas ve Portekiz. Peki İran ve İspanya maçı üst statistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %6 oranla İran kazanabilir. %80 oran ile de İspanya İspanya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 14. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğendiğiniz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.